Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber manyak Craft'in yeni bir, haber. bir bölüm ile beraber karşınızdayım. Bu bölüm keyli bir değişiklik yapacağız. İlerleyen bölümlerde de başka konuları işleyeceğiz. Dükkan filan açacağız. Bu bölüm biraz sıkıcı olacak. İsterseniz bu bölümü izlemeyebilirsiniz. Ee, şu an çıkıp gidebilirsiniz. Ee, çünkü bu video biraz yapı olacak. Yani isteyen izlemesin, isteyen izlesin. Ee, sadece şöyle bir şey söyleyeceğim ee, buraya kadar izleyenler like atıp çıkarsa gerçekten çok ne olurum yani like atıp öyle çıkın Tamam. bir de yorum filan atın ee, yorumlar beğenin veya beğenmek isterseniz tabi neyse bugün köyü geliştireceğiz biraz biraz dediğim bayağı olacak böyle videonun başında biraz şeyleri görmüşsünüzdür onları video öncesi hallettim dedim videoda zaten yapı yapacağız ee, daha fazla olmasın oraları hızlandırdım orayı 21 dakika falan yapıyordu hop hop hop, hop. g modda olmama rağmen bir de yani game 0 da yapsaydım 30 dakika falan olurdu bence temiz şu an bile 1 dakika 26 saniyede gösteriyor ben niye oraya kırdım ya şimdi bu arada salı gün neden video atamam onu söyleyeyim ee, hem üzgündüm hem de sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik ee, yani video gelecekti ama ne bileyim renderli yasım gelmedi edit yasım gelmedi o yüzden pazartesi gününe girdi o yusufla çekmiştik bir tane katil kim hop, hop, hop. Tamam hoppa hoppa hoppa hop, hop. kas kas kas Ha kazma git şey kazma diyorum ya yorumlarda geçilecekler Kurek kurek kurek kurek Bir tane kürek yapsak mı neyse ilk önce şuraları yapalım böyle hızlı bir şekilde Ben hızlı bir şekilde blokları koyalım Hop hop hop hop, hop. Sanki bizim Bakın şunu hopa hop hop hop hop Zaten her yer demir kaynadığı için demir kırıp şey yapabiliriz burada orada şeyler bulmuştum bugün oraya da gideceğiz Tabii, belki ilerleyen bölümlerde de olabilir hop, bak şurada bir tane fazla blok var hop hop hop hop hop, hop. tamam acaba game onta mı gitsem game moddan daha güzel olur gibi bence game moddan yapalım ee, şimdilik nerede nereye kadar yapalım nereye kadar şu köyün sonuna kadar taşla çekelim ee, şurayı da ben video dışı hallederim tamam bence güzel bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. ananı buralarda var Neyse burayı şuraları video dışı yaparız Dur, Şuraya bir işaret koyalım Şu Kırdığım yeri Asla Yapmayacağız Tamam Tarlanın sonuna kadar gidebilir bu tarlanın sonuna kadar yapabiliriz bilmiyorum Bu bölüm aslında şey almak istiyorum ee, neydi Nedir olmadı Ay kürek olsaydı keşke ya Kürek olsaydı yapardık şöyle güzel bir tane Biraz şimdi beni yavaştıracak ee, Aslında hızlandırsam mı buraları Aynen En iyisi ben buraları hızlandırayım arkadaşlar ee, Siz buraları hızlandırılmış bir şekilde izleyin Tabii ben game mode olacağım yani Kusura bak ben game mode olacağım çünkü uzun olması lazım şey ee, yani hızlı hızlı yapak ki video kısa olsun sıkılmayın. Arkadaşlar siz oraları hızlandırılmış bir şekilde izlediğiniz görmüş olduğunuz gibi şurada konular var diyeceksiniz neden orası şu olmuyor ee, bunun hemen size nedenini söyleyeyim arkadaşlar bakın kırıyorum gelmiyor kürek dedenik dur kürekle de deneyelim olmuyor görmüş olduğunuz gibi nedense bu kırılmıyor her neyse ee, şimdi gidelim buraya size ne olduğunu göstereceğim Hazır mısınız? Bakın ne buldum. Hop. Ananı gitti ya. Üç tane temiz vardı. Geldi mi? Bir tane geldi lan. Tip. Şansına. Burada daha vardı lan sanki ben buralarda görmüştüm. Hop, o kadar kum kastık. Şu yaptıklarına bak. Şunu at. Tamam. Hatta şuyu kapat. Arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Yok veya gelmesek mi? <gülüyor> Dur. Şöyle kapat burayı köylüler falan düşmesin. Ne kadar düşünceli bir vatandaşım görüyor musunuz? Şimdi buradaki bu dokları kıralım. kır kır kır kır kır kır kır kır kır kır. Gerçi burası köyden dışarı da. Neyse biz gene kapatalım. Köylüler dolaşırsa, dolaşırsa. Hop hop. Burayı kapatalım. Eee demirleri ısıtalım. Ondan sonra da videoyu kapatalım. Ee, bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum opa, opa. ama biraz yapılma yapılı geçti Yani bu bölüm biraz boş oldu diyebilirim size Yani ben açık konuşan biriyim yani Bölüm doluysa bölüm Dolu oldu derim Dö Bölüm boşsa bölüm boş oldu derim Yani ben Açık konuşmayı Orada bir köy daha mı var mı Ne o Gidip baksak mı acaba Gidip bakacağım dur şimdi neymiş acaba. Bu o da bu diye 5 Beş like istiyorum. Şunları da kaldır kaldır kaldır kaldır. ananı ne? Bak şöyle bir taktik buldum. Böyle yapalım, tamam mı? Hem blog bize gelsin, hem biz aşağı düşmeyelim. Ha nasıl taktik ama? Şimdi arkadaşlar ilerleyen bölümlerde ben e, demirsi çekmeyi düşünüyorum. E, sonra şey yapacağız. Şunları bilmem neyi filan yapacağız. Evet, tamam. Kaldı şimdi gidelim bakalım şu neymiş ya çok merak ettim abi Ne şu acaba Boş muydu dolu mi Bir de gidiyormuşsunuz içine pat Patlıyormuşuz orada içinden güzel şöyle güzel bir şeyler çıkıyormuş Bu neymiş lan burayı ben kendim mi oluşturdum artık Başka bir şeyden mi geldi Ne bu Kıralım bakalım Kum bu Bu game moddan game moda gireceğim. Oradan kıracağım. Hop. Ölebiliriz çünkü. Aha, dur. Bir yere getirdi bizi ya. Dur. Taş. Kapat burayı. Bizi bir yere getirdi diyecektim. Ee, burayı boşu boşuna koymuşlar. Kapat, kapat. Kapat şurayı. Hop. Boşu boşuna gelmişiz buraya dındır <gülüyor> incorporating... bakalım buralarda elmas mı elmas bir şey falan var mıdır? Hop. Oha! Allah'ını seveyim. Ne şanslı adam lan. İnşallah bana gelir. Gelmezse abicim bak 1 2 3 4 4 tane elmas game moddan alacağım. Kusura bakmayın. Yeter artık ya. Artık Diamond olsun ya. Diamond olsun. Diamond, diamond. Demir, demir bir yere kadar ya. Vallahi benim noob sanacaksınız sonra. Noob değilim ben. Ta şaka şaka. Noob. Nerede lan bu? Dur buralarda bir yerde. Seni bulacağım elmas. Neredeydi? Neredeydi ya? şu taraflara doğru, şu taraflar doğru. Ha tamam tamam buldum buldum buldum. Üçten böyle düşsem de alacağım abi, düşsem de alacağım yeter. Artık diamond ya diamond diamond, blue diamond. <gülüyor> Niye Böyle espriyi yaptım hiç anlayamadım. Aha. Elmas düştü. Yanlış El Elmas. Yine gereksiz var. Kaptyus. Sen oha Ervantırım bırak oyunda gibi olmuş lan ananı satayım Ervan tır bırak oyunda gerçekler Ali oyunda dandan. Vallahi aldım Vallahi aldım Aha eve gel şunu da kır üzerinde kalmış yapacak bir şey yok Hoppaa Buradan böyle 9 dem şu öyle demirlerde şöyle yapsa ay demir diyorum Pardon altın güzel ya güzel güzel şunları biraz boşaltalım Ervan tır ana baba günü gibi olmuşlar. Bunları silelim kömür kömürsen şuraya çit işimizi görebilir odunlar işimizi görebilir. Ee, şöyle yapalım şuradan şöyle. Tamam, şunları game, şu kumları game'le aselim şuna, şunu, şunu, bu yum kalsın, deri sil, şu şunu sil, kitap kalsın, belki işimize yarayabilir. Şu sandığı büyüteceğim ya, dur, sandığı büyütelim. Hmm. Sence de evi şey yapmanın bir zamanı gelmedi mi? Değiştirmenin biraz dekor edmenin zamanı gelmedi mi? Hop, şöyle, bence biraz dekor da edelim. Dur, sil şöyle. Iıı, dur dur bu ne lan ne olduğunu bilemiyorum bu ne bu ne bu ne bu ne bu bu, bu bu bu yapabileceğimiz bir şey var mı acaba böyle craftik craftik gibi bir şey bu ne değişik neyse koy ya <gülüyor> evet bu bugünümüzün sonuna geldik şu taşla koyalım, taş da lazım olabilir bize. Hı. Bu videomuzun burada sana geldik. Hoşçakalın. Bay bay.